Belirsiz katsayılar yöntemini bitirmeden önce, önemli ve faydalı olduğunu düşündüğüm bir konuya dikkatinizi çekmek istedim. Diyelim ki, şu homojen olmayan diferansiyel denklemim var. y'nin ikinci türevi eksi 3 çarpı birinci türev eksi 4y eşittir. Şimdi işler ilginçleşiyor. 3 e üzeri 2 x artı 2 sinüs x artı, daha önce çözdüğüm sorulardan bir tanesinden aldığımdan emin olayım, artı 2 sinüs x artı 4 x kare. Bunun karmaşık bir soru olduğunu düşünebilirsiniz. Daha önce baktığımız 3 fonksiyon tipi de sorunun içinde var. Ve diyeceksiniz ki, birazdan o kadar çok belirsiz katsayı olacak ki, soru içinden çıkılmaz bir hal alacak. İşte, tam burada işleri basitleştiren bir şeyin farkına varabilirsiniz ve varın. Aşağıdaki üç diferansiyel denklemin tekil çözümlerini biliyoruz. y'nin ikinci türevi eksi 3 çarpı birinci türev eksi 4y'nin çözümünü biliyoruz. Bu, homojen denklem, öyle değil mi? Homojen denklemin çözümünün c1e üzeri 4x artı c2e üzeri eksi x olduğunu biliyoruz y'nin ikinci türevi eksi 3y üssü eksi 4y eşittir 3e üzeri 2x'in çözümünü biliyoruz. Bu tekil çözüm burada, eksi 1 bölü 2e üzeri 2x olarak görmüştük. Bunu birkaç video önce belirsiz katsayılan yöntemiyle çözdük. Bunları yazalım. Bu denkleminde çözümünü biliyoruz. İki video önce bu denkleminde tekil çözümünü bulmuştuk. Eksi 5 bölü 17 sinüs x artı 3 bölü 17 kosinüs x'ti. Ve son olarak bu polinom. Sağ taraftaki ifade bu olunca çözümün ne olduğunu biliyoruz. Denklem buydu. Ve bir önceki videoda bu denklemin tekil çözümünün eksi x kare artı 3 bölü 2x eksi 13 bölü 8 olduğunu bulmuştuk. Sağdaki ifade 0 olduğunda çözümü biliyoruz. Sağ taraftaki ifade 3 e üzeri 2 x olduğundaki çözüm de biliyoruz. Sağ taraftaki ifade 2 sinüs x olduğunda çözümü biliyoruz. Ve 4 x kare içinde çözümü biliyoruz. İlk olarak, bu homojen olmayan denklemin tekil çözümü için, bu 3 tekil çözümün toplamını alırız. Makul duyulmuyor mu? Çünkü, bu tekil çözümü sol tarafa koyduğumuzda, bu terime eşit olur. Şu tekil çözümü sol tarafa koyduğumuzda, bu terimi verecek. Ve son olarak, bu tekil çözümü sol tarafa koyduğumuzda, sonuç 4 x kare çıkacak. Ve bunlara homojen çözümü ekleyebiliriz. Bu tarafa koyarsak, 0 verir. Yani sağ tarafı değiştirmez. Bu şekilde en genel çözümü bulursunuz. Çünkü başlangıç değerlerine göre değerlerini bulacağınız iki sabit sayı elde edersiniz. Yani bu karışık görünen diferansiyel denklemin çözümü yalnızca bu dört çözümün toplamıdır. Biraz sileyim çünkü her şeyin aynı alanda tahtada olmasını ekranda olmasını istemiyorum. Tahta dedim. Haha <gülüyor> güzel. Çözümümüz şöyle olacak. Homojen denklemin çözümü c 1 e üzeri 4x artı c 2e üzeri eksi x, eksi 1 bölü 2e üzeri 2x, eksi 5 bölü 17 sinüs x, artı 3 bölü 17 kosinüs x, eksi x kare artı 3 bölü 2x, eksi 13 bölü 8. Evet, ürkütücü bir çözüm. Bunu gördüğünüzde korkmuş olabilirsiniz. Korkmayın, korkmayın, evet. Bunun size bir çözüm olduğunu söylesem ve belirsiz katsayılar yöntemini bilmeseniz, ben hiçbir zaman böyle bir denklem çözmem, çözemem diyebilirsiniz. Ama farkına varmanızı istediğim şey, önemli şey, bu terimlerin her biri için tekil çözüm bulup, bu çözümleri toplayabilmeniz. Sonra da homojen denklemin genel çözümüne ekliyoruz. Böylece bu ürkütücü, korkunç görünümlü, sabit katsayılı, ikinci dereceden doğrusal homojen olmayan diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmuş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz, homojen olmayan denklemleri çözmek için başka bir yöntem öğrenmeye başlayacağız. Hoşçakalın.